Sayın hocam. Sağ olun. Buyurun Bekir Bey. Evet hocam. Şu an sunumu açtım. Sizde görünüyor herhalde. Ben evet biraz, göründü. Görüntüm biraz gitti ama onu anlayamadım. Artık benimki önemli değil. Bağlanma gözüküyor. sürecinde demek ki böyle şeyler olabiliyor. Evet. evet hocam. hocam dediğim gibi deizmin deizminle alakalı bir doktora çalışması yapıyorum ve ona bağlı olarak da bu çalışmanız doktora çalışması. Tabii, do doktora çalışması değil, doktora çalışmasının bir alt başlığı diyebiliriz. E, bildiri için e, kendi buna çalıştım. E, bitirmek için bizim ya bildiri ya da makale yayınlamamız gerekiyor. E, tamam. O anlamda ben de konuyla alakalı bir e, bildiri sunmak istedim ve e, toplumsal ve zihinsel dönüşümün deizme etkileri e, bildiri başlığımız. Canım, dinliyorum, anlıyorum. Çalışmamızın konusuna geldiğimizde e, bireylerin deizm inancına yöneliminde e, toplumsal ve zihinsel dönüşümünün etkisini anlamaya yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmamızın amacı e, modern yaşam e, topluma sunduğu hızlı bir gelişim dönemindeyiz, gelişim çağındayız. Deist bireyler onların toplumsal ve kültürel entegrasyonunun neyinde olduğunu ve toplumsal normlara nasıl adapte olduklarını anlayabilme amacıyla çalışmayı yürüttük. Çalışmamızın önemine geldiğimizde deist bireylerin tabii ki inançları bazında belli başlı teolojik argümanları var. Bu argümanları anlayarak ve bu argümanların toplumsal ve zihinsel ilerlemeler ışığında irdelemek konunun sosyolojik boyutlarıyla ele alınmasına, katkı sunması açısından araştırmamızın önemini artırmaktadır. Çalışmamızın yöntemi, dediğim gibi doktora çalışmasında bir nitel çalışma yürütüyoruz. Orada bir saha çalışmamız var. Ancak bu çalışmada da literatür taramasına dayalı dökümantasyon yöntemi kullandık. Deism inancının temel e, dinamikleri üzerinde hızlıca durmak istiyorum. E, hocam bilindiği üzere deizim bir yaratıcı inancı var, yaratıcı düşüncesi var. E, ama e, baktığınızda e, yaratıcı dışında kalan bütün, e, aklınıza ne geliyorsa dinler özellikle, dinleri tamamıyla kabul etmiyorlar. E, o yaratıcı düşüncesi de zaten sınırlı, yani e, sınırlandırılmış bir şekilde bir yaratıcı düşüncesi var. Ee, ama şöyle sınırlı, yani kendi kafasında o devamlı değişebiliyor. Ee, onun dışında kalan e, dinler, onların argümanları hiçbirisini kabul etmiyorlar. Ee, i̇kinci olarak da e, deist bireyler akla sonsuz güven duyuyorlar. E, akıl dışında e, kalan, e, özellikle mesela dinlerin veya e, kültürden gelen e, ögeleri, e, rasyonalist bir düşünceyle e, onlara anlatabilmeniz gerekiyor. E, akıl süzgecinden geçirmeden hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Akıl onlar için en önemli referans kaynağı. E, üçüncü başlığımıza geldiğimizde de vicdan e, üzerinde duruyor, duruyorlar. E, vicdan, tabii e, ahlak boyutuyla vicdana eşit dediğimizde, e, dediğimizde mesela ahlak sizin için ne ifade ediyor, sizi e, iyi olmayan yönlendiren motivasyon kaynağı nedir diye sorduğumuzda, e, onlar e, dinlerdeki cennet-cehennem e, inancında iyilik ve kötülük, ee, gibi düşüncelerin tamamıyla ödül ve ceza gibi bir yöntem olduğunu, onların e, bu gibi yöntemlere karşı çıktığını görüyoruz. Onlar peki sizi yönlendiren motivasyon kaynağı nedir diye sorduğumuzda e, kendileri tamamıyla vicdani anlamda, benim vicdanım rahatsa ben doğru bir şey yapmışım diyorlar, eğer vicdanım rahat değilse o zaman yanlış bir şey yapmışım diyor. Vicdan onlar için önemli bir referans noktası. Üçüncü olarak da özgürlük arayışı diyoruz. Şimdi bu bireyler özgürlük arıyor. Nasıl özgürlük arıyor? Şimdi dinlerin ve kültürlerin ve kültür ögelerinin getirdiği insanları belli sınırlamalar var. Yani siz dinin getirdiği belli pratiklere uymanız gerekiyor. O pratikler de belli inanç düzeyleri açısından belli sınırlamalar getiriyor. Onlar bu sınırların içerisinde hiç olmak istemiyorlar. Ve o sınırların tamamen dışında ve kendilerini özgür birey, birey olarak ifade ediyorlar. Ee, beşincisi olarak beşinci olarak da tepkiselliği ön plana e, çıkartıyorlar baktığımızda nasıl bir tepkisellik ee, dinlerin çok fazla görünür olmalarından dinlerin müntesiplerinin görünür olmalarından e, mesela din üzerine yorum yapan kişilerin e, ön planda olmalarından ve özellikle çok fazla dillendirdikleri e, ülkede siyaset yapanların siyasi erkin e, çok fazla dini referans almaları ee, ve o siyasi erkin yakın çevresinin e, bu dini referansla e, ön planda olmalarına tepkiselliklerini ifade ediyorlar. E, en fazla gördüğüm noktalardan bir tanesi buydu. E, temel dinamiklerini hızlıca bu şekilde ifade edebilirim. Tabii birkaç başlık var ama zamanım yeterli olmadığı için bunu hemen hızlı geçiyorum. E, Modernleşme ve özgürlük arayışı e, deizm için çok önemli. E, şimdi baktığımızda e, toplumdaki bireylerin Yaşamında, Yaşamlarında yer edinen anlam krizlerinin en önemli sebebi aslında bilindiği gibi sekülerizm değil, modern çoğulculuktur. Çünkü modern çoğulculuk bir bakıma her, yani bizim tamamıyla kabul ettiğimiz aklıseliğin bilgiye zarar vermiştir. Aklıseliğin bilgi nedir? Genel kabuldür, genel görüştür. O her zaman vardır. İşte modern çoğulculuk bu aklıseliğin bilgiye zarar veriyor ve bunu dogma olarak görüyor. Yaşam alanı, toplumun genelliği ve bireysel kimlik bir baktığımızda sorgulamaya tabi tutulmuştur. Bu sorgulamalar çoklu yorumları beraberinde getirmiş ve her yorum kendi muhtemel eylem perspektifini geliştirmiştir. Baktığımızda yüzyıllardır bizim eylemlerimizi düzenleyen, kimlik inşamıza dayanak sağlayan anlam ve değerler sistemlerimizin sorgulanmadan kabul edilme durumlarını aslında yerle bir etmiştir toplumsal alanlarda ve psikososyal bilinç yapımızda e, sorgulama yapılmadan kabul edilen ne varsa e, öneminin yitirildiği düşünülen en belirgin yer tabii ki kaçınılmaz olarak din alanında olmuştur. E, modern Modernçoldukluk e, dinlerin kurumsallaşarak e, yozlaştığı ve tekelcilikte sömürü düzeni olarak görüyorlar onlar. E, bu belli başlı yapılara dönüştüğü düşüncesiyle aslında bir bakıyoruz zeminini kaydırmış e, kaçınılmaz olarak inançlar bile belli e, inançlar arasında tercih edilir hale gelmiştir. Yani herkes artık e, içine doğduğu inancı, benim inancım bu şekilde devam etmiyor. E, bakıyoruz neviş akımlar var, e, deizm, ateizm, agnostizm gibi farklı farklı felsefi görüşler var e, ve insanlar bu bireyler özellikle e, artık benim tercihim şu, benim tercihim deizm, benim tercihim ateizm gibi e, artık tercih edilir hale gelmiştir. Yani deist inancın bir de özellikle bu denli yaygın olmasını e, açıklayacak şeylerden birisi de aslında tek tipliyle karşı olup bünyesinde çok sesliliğe yer vermesidir. E, zaten e, çok seslilik modern çağın e, en etkin talebidir. E, Thomas Hobbes'un e, seslerin çokluğu tabiri aslında e, bu çağ için söylenmiştir diyebiliriz. Evet. Yaşadığımız dönemde aslında baktığımızda bir paradoksla karşı karşıyayız. Yani bilgi kirliliği, iletişim çağı, televizyon, internet, bardaktan boşanırcasına bir bilgi kirliliği var. Herkes her konuda bir şey ifade etmeye çalışıyor. Yani kendi varlığımıza dair bile hiç olmadığımız kadar büyük bir içsel belirsizlik hali yaşıyoruz baktığımızda. Önü alınamaz bir hızda olan teknik gücümüz bize bu gücü Kontrol etmeye yarayacak bir araç sağlayamadım ve teknolojide zirveye doğru atılan her adım bir anlam krizine doğru bizi sürüklemektedir. Aslında Rollemeyin bu konuyla alakalı güzel bir sözü var. Nesnel hakikatler arttıkça içsel netliğimizi de bir o kadar azaldığını görmüş oluyoruz. Diğer slaytımıza geçecek olursak küreselleşmenin etkileri. E, Tabi bu niveş akımlar, bu felsefi görüşlerde e, küreselleşmenin kesinlikle etkisi vardır. E, bütün alanlarda sosyal iletişimin gelişmesiyle bütün kültürler iç içe geçerek melez bir bilinç yapısı oluştu. Bu bilinç yapısı e, aslında bilimsel ilerlemeleri tetikleyerek doğa üstüne inanılan ne varsa her şeyi değer, değersiz hale getirdi. Dolayısıyla e, modern insanın genişlemiş bilincine hiçbir kültür tek başına cevap verebilecek e, nitelikte değil. Yani bu sayede kimlikler üzerine e, büyü bozumu gerçekleşmiş modern birey az önce ifade ettiğimiz gibi seçenekler içerisinden tercihine hazırlanmaktadır. E, baktığımızda bu iletişim ortamlarında yine aynı şekilde din sunumları gerçek dinsel yapıya zarar verebilecek niteliklere ulaşmıştır. Bu din sunumlarına izin verilmesi, deizm gibi düşüncelerin daha fazla yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca yasal dini kurumlara alternatif gibi görülen, paralel medrese ve dinsel yapılanmalardan türetilen anlatılar, toplumun din algısını kökten değişime uğratmıştır. Bu kargaşa ortamına, ortamında dikte edilen dini sunumların birbirinden farklı olması, dinlere şüpheyle yaklaşan bireylerde mevcut dinsel yapılara karşı güçlü bir karşı duruşa dönüşüyor. Bu karşı duruş, dinlerin tamamını reddi, ya da değişim gibi yeni akımlara kayma şeklinde devam ediyor. Hemen hızlı geçiyorum ee, hocam. Bilissel düzeyde değişim. İnsanlar modern dönem içerisinde kendilerini baktığımızda kurulu bir düzenin içerisinde kurulu bir düzenin parçası hissederlerdi. Yani bu düzen insanların aşkın varlıklarla büyük varoluş zinciri kurmuş olmasıyla açıklanabilir. Yani i̇nsan evrenle kurmuş olduğunu düşündüğü hiyerarşik düzeni toplumun işleyiş biçimine de aynı şekilde yansıtırdı. Bu içinden çıkılması zor düzen bireyi sınırlarken aynı zamanda dünyaya ve toplumsal yaşama anlam kazandırıyordu. Şimdi bu bireylerde baktığınızda bu aşkın eylem ufku belli bir eksikliğe sebebiyet verdi ve bireyler bu yanının eksik kalmasına ve yaşamındaki kahramanlık boyutlarının kaybolmasına neden oluyor? Toplumun binlerce yıldır içselleştirmiş olduğu aşkın varoluş zincirinin halkası kırılmış, yaşamındaki o e, kahramanlık boyutlarının da yitirilmesiyle artık uğrunda ölmeye değer yüksek amaçları kalmamıştır. Dolayısıyla modern özgürlük toplumun anlam dünyasındaki düzenini yerle bir etmekte kalmamış, bireyde çok önemli aslında tutku eksikliğine sebebiyet vermiştir. O yüzden tutku eksikliğini buraya koydum. Bütün bu e, anlattıklarım tutku yetkiliğinin en önemli parçalarından bir tanesi diyebiliriz. Rasyonellik diyoruz. Rasyonellik e, az önce de bahsettim zaten başlıklarda. Akla büyük e, güven duyuyorlar. Akıl onlar için en önemli şey. E, rasyonellik zaten onun devamı. E, toplumda bireyin bulunduğu coğrafyada doğumuyla birlikte inandığı dinin tek doğru din olamayabileceği düşüncesi e, şu an girdelenir hale geldi. E, şimdi az önce bahsettim yine. Topluma doğuyorsun, o, top, o toplumdaki inancın e, hiçbir şekilde sorgulamaya tabi tutmuyorsun ve ya iyi ki ben bu toplumda doğmuşum, iyi ki İslam dinine mensubum. E, gidiyorsunuz bir Avrupa'daki Hristiyan da belki bunu söyleyebiliyor, Hindistan'daki e, herhangi bir dine inanan birisi de bunu söyleyebiliyor. Ama işte bahsettiğim az önceki modernleşme ve küreselleşme gibi ögelerle, olgularla insanlar artık birbirinden etkilenerek bu teslimiyeti ve güven duygusuna zarar verebiliyor tek doğru ol olamayabileceğini de düşünüyorlar insan. Ve e, bilgisel anlamda bu insanları tatmin etmediğinizde dini şüphe ve tereddütlerinin kolay aşılması sağlamıyor. E, ve bu insanlara siz e, akrı planda tutarak metafizik eğilimle cevaplar e, verdiğinizde bağlı bulunduğu dinden uzaklaşıyor, deizm gibi yeni eğilimlere yönelmelerine ve özür dileyerek e, bölüyorum sunumunuzu son 5 dakikanız lütfen. Evet hocam hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim. Din dilinin otoriter sunumu diyoruz. E, toplumsal yaşamın tüm kriz biçimleri karşısında günüm, günümüzün kurumsal ve ahlak temelli tepkilerinin zayıflığı ya da eks, estetikten yoksunluğu söylemlerimizin e, gecikmiş veya içeriğiyle bağdaşmayan yönlerinden kaynaklanmaktadır baktığımızda Dinler asıl kaynağından beslenmeyince de doğal dinin sahici yönü zayıflıyor ve insanlar şüphe içerisinde olduklarından bir içsel belirsizlik haline dönüşebiliyorlar. Baktığımızda diğer hemen hızlı bir şeyle geçiyorum. Yasak, yasakçı e, zihniyet kodumuza devam edelim. Gündelik yaşama insan için yaşanılmaz hale getirip, lafı döndürüp dolaştırıp, amacının dışına saptıran bazı dini otoriteler kendi eylemine karar veren kişiyi kurmuş oldukları sistemi bozma eğiliminde gördüklerinden köleleştirmeyi belki daha uygun bulabilmektedir. İşte dinlerin bu sınırlar çerçevesinde yasakçı tavrı yani tırnak içerisinde söylüyorum insanı özgür alanını kısıtlıyor ve yasaksız bir hayat sürme beklentisi ortaya çıkıyor. Dinleri aslında baktığımızda biz yasakçı ve bekçi haline getirmişiz. Ve insanlar özgürlük aradıkları için ee, onlara e, istediği dilde, özgür bir dilde bir e, din e, sunum yapmadığınız için dinlerin bu hali tartışıl hale geliyor ve e, bu insanlar deizme yönenebiliyor. Enigma diyorum. Ee, biliyorsunuz kavramların anlamlarını bozarak, farklı çağrışımlara sebebiyet vererek tanınmaz hale getirmeye biz enigma diyoruz. Ee, bir düşünceyi, öğretiyi tanım, tanınmaz hale getirmek için en kestirme yol tabii ki e, enigmadır. Yani İslam dinine baktığımızda enigmaya tabi olmuş, enigmadan etkilenmiş şeylere baktığımızda biat kültürüne, ondan sonra neyi örnek verebiliriz? Kader inancına örnek verebiliriz. Ondan sonra tevekkül, cihat, şefaat, iman gibi konular enigmaya maruz kalmışlardır. Mesela İslam dünyasında en çok semantik müdahaleye maruz kalan kavram kader kavramı. Kur'an'da ölçü anlamına gelen kader, her şeyin önceden belirlendiği, insanı edinle, edilgenleştiren bir yapıyla insanlara anlatılıyor veya o şekilde evrilmiştir. Ee, yani sağlam bir felsefi düşünce e, üretilmediğinden e, bu enigmalara maruz kalınabilir. Maruz, tekrar diğer teze geç, şeye geçmeden, hemen diğer marjinal gruplar üzerinde biraz devam edelim. Son e, slide'ım. E, Marjinal gruplarda, özellikle bu resimleri kullandım, e, çok ciddi anlamda dinlere zarar veriyor. Yani zaten bir özgürlük arayışı var, akıl süzgecinden geçirme var, e, tepkisellik var. Şimdi siz e, son 100 e, yıla baktığınızda özellikle İslam e, adı altında çok fazla savaş olaylarında e, İslam bayrağını, İslam dininin propagandasını görüyor olabilirsiniz. Tabii bunlar... E, marjinal gruplar olarak görülebilir ama sonuçta bunlar İslam adını kullanıyor. Ee, ve bu şekilde e, akılcı, yumuşak dil olmayıp, dayatmacı ve sert, sert, dışlayıcı bir dil kullanılmasıyla okuyan, araştıran, bazen şüphe duyan insanlara bu beklentiler e, onları farklı <gülüyor> yönlere yönlendirebiliyor. Şimdi burayı da e, geçelim hocam. Çalışmada ulaşılan sonuçlarla devam edelim. Birincisi bu e, Eleştirel çağın kaçırılması dedik. Nasıl şöyle ifade edeyim? Şimdi Peygamber Efendimiz zamanında Kur'an-ı Kerim'e ilk gelen ayetlere baktığımızda toplumla alakalı gelen ayetler bir 10 yıl geçtiğinde onu nesveden ayetler görebiliyoruz. Alanım değil ama en azından hocalarımız burada yanlışsam düzeltin lütfen gelen toplumla ilgili nesh edilen ayetler görebiliyoruz. Şimdi siz bu yüzyıllar geçmesine rağmen o fıkhi hükümleri e, o günün toplumuyla bugünün toplumuna aynı şekilde aynı fıkhi hükümlerle e, siz dini pratikleri yapmalarını isterseniz bu insanlar artık e, tepkisellikler ortaya çıkabilecektir. E, biz eleştirel çağın kaçırıldığını düşünüyorum bence. Eleştirel çağın kaçırılmasıyla bence büyük kopma başlamıştır. Din dilinin otoriter yapısı dedik. Araştıran ve şüphe duyanları bu otoriter yapı kapının önüne koymaktadır. Yine ötekileştirici üslup, ee, yani sen bizdensin veya sen bizden değilsin ee, ötekileştirici üslup dediğimiz arafta olan bireylerde tepkiselliğe yol açıyor. İnanın hocam çok fazla e, arafta olan insan var. Az önce bahsettik felsefi bir altyapısı yoksa, e, eğer gerçekten okumaları zayıfsa, e, e, siz iletişim çağındasınız. İletişim çağında her söylenen bardaktan boşanırcasına şeylere inanıyorsunuz e, ve dinler de kendi pratik kendi tezlerini, argümanlarını eğer e, ötekileştirici usulda dışlayıcı usulda söylediklerini ifade ettiklerinde bu arafta olan bireyleri de farklı bir yöne yönlendirebiliyor. E, yine baktığımızda bu dinlerin görünür olmalarıyla alakalı bir e, şey var. Her alanda hakimiyet kuran dini yapılar bireyin özgürlük talebini maalesef karşılamamaktadır diyebiliriz. Önerilerle hemen bitiriyorum. Baezim gibi yeni felsefi dini akımlar her şeye anında ulaşabilen, özellikle e, gençler üzerinde etkili olmaktadır. Bu noktada yapılması gereken şey, e, en azından dini dini e, tamamen red, reddetmeyenlerin tepki gösterdiği durumlara tespit edip e, akılcı bir din sunumuyla, akılcı bir din sunumuyla onlara ifade etmemiz ve onlara anlatmamız gerekiyor. Muhatap olduğumuz kişilerin, geçtiğimiz dönemlerin her söylenene itaat eden gençlerden oluşmadığını kavrayarak din dilini buna göre revize etmemiz gerekiyor. Yüzyıllardır kullanılan dil aynı, ancak toplumlar tamamen dönüşüme uğramışlardır. Bu dönüşümün dinamiklerini iyi saptamak ve ona göre sosyolojik gerçekliğin gölgesinde yeni bir hareket kabiliyeti geliştirmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bekir Din, Din Sosyoloğu, Bekir Şahin Bey'e bu kıymetli sunumundan dolayı tabii e, genelde e, bu tip sempozyum ve kongre e, oturumlarında süreç yönetimiyle alakalı kötü polis oturum başkanı olur. Bize de bu düştü. Bu gecenin bu saatinden nasipimiz <gülüyor> Peki. E, gerçekten Peki. çok... E, Etkileyici, yararlı bir sunum oldu. Toplumsal ve zihinsel dönüşümün deizmi etkileri başlığıyla bir sunum yaptı Bekir Bey. Ve deizmi inancının temel dinamiklerinin e, dinleri kabul etmeme, akla duyulan sonsuz güven, vicdan, özgürlük arayışı ve tepkisellik gibi e, faktörler olduğunu vurguladı. Modernleşmeye bağlı özgürlük arayışının deizmi etkisi üzerinde, değerlendirmeler yaptı. Küreselleşmenin etkileri bilişsel düzeyde değişim bağlamında tutku eksikliği, rasyonellik üzerinde durdu. Din dilinin otoriter yapısı ve yasakçı zihniyete değindi. Marjinal gruplar üzerindeki değerlendirmesiyle de bildirisini tamamladı. Sonuç olarak da din dilinin otoriter yapısı ve ötekileştirici üslup gibi faktörler üzerinde Çalışmasının sonuçlar e, ortaya koyduğunu bize e, aktardı. Çok teşekkür ediyoruz Bekir Bey'e. Hocam bir soru sordu herhalde hocam. Siz Şimdi, e, sorularımız var. Sorularımızı e, müsaade ederseniz e, ben e, süre yönetimini de ipin ucunu kaçırdım kaygısıyla gerildim. E, başkanlık yetkimi ve kredimi kullanarak oturum başkanlığı sona almak istiyorum. Sorularınız burada kayıtlı.